Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Yepbeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Ve bu açıklamada bütün cep telefonu operatörlerinin yani Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un bütün abonelerine, Türkiye çapındaki tüm abonelerine birer GB internet vereceği açıklandı. Biz de bu videoda sizlere bu ücretsiz interneti nasıl alabileceğinizi anlatacağız. Fakat burada dikkat edilmesi gereken çok çok çok çok çok önemli bir nokta var. Öncelikle bu 1 GB'e ulaşabilmek için tüm operatörlerin kendi müşteri hizmetleri uygulamasını açmanız gerekiyor. Bu, Turkcell'de dijital operatör işte Vodafone'da başka bir şey, Türk Telekom'da da başka bir şey. Şimdi. Burada yalnız dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Bu 1 GB müjdesi verirken bize söylenmeyen bir bilgi. Ben de burada sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bu 1 GB'ı alabilmek için kişisel bilgilerinizin bu operatörlerin ve operatörlerin iş ortakları tarafından kullanılmasına izin vermeniz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz zaman zaman telefonlarımız çalıyor. Özellikle 0850 numaralardan çok sık aranıyoruz. İşte bu aranan numaraların bir kısmı Bağlı bulunduğunuz operatörün aslında iş ortağı ya da bayi dediğimiz şirketler tarafından aranıyor. Size yeni bir paket, yeni bir kampanya, yeni bir işte özellik vesaire satmaya çalışılıyor. Ki bunları zaman zaman kötüye kullanıldığı yönünde de bazı duyumlarda aldık. Zaman zaman benim de kişisel olarak başıma gelen bazı sıkıntılar oldu. İşte eğer kişisel bilgilerimi operatörler tarafından kullanılmasına izin veriyorum derseniz ne yazık ki Operatörler kişisel bilgilerinizi bu şekilde kullanacaklar. Şimdi bunu açıp kapatabiliyorsunuz bu arada. Bundan kork korkulacak bir şey değil aslında. İstediğiniz zaman her üç operatöründe muhtemelen kendi uygulamaları içinde bu özelliği yani kişisel bilgilerimi kimseye vermek istemiyorum ya da Turkcell'in, Türk Telekom'un, Vodafone'un iş ortakları tarafından bu bilgilerin kullanılmasını istemiyorum şeklinde bir ayar mevcut ama muhtemelen hani menünün içinde bir yerlerde falan filan olduğu için de yani belki siz onu standart olarak açtığınız veya kapalı haberiniz bile olmayabilir. O bakımdan bu 1 GB'ı alacaksınız. Bu kişisel bilgilerinizin paylaşılması konusunda izin verdiğinizde unutmayın. Her üç operatör de bu tarz bir izin istiyor arkadaşlar. 1 GB size verecek ama karşılığında kişisel bilgilerinizi iş ortakları ya da markanın kendisi kullanmak üzere sizden izin almış oluyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Bunu isterseniz daha sonra da kapatabilirsiniz. Ben 1 GB alayım sonra kapatırım derseniz evet bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda da bilgi vermiş olalım. Şimdi biz sizlere bu 1 GB'nızı nasıl alabileceğinizi Turkcell'deki dijital operatör uygulaması üzerinden anlatıyoruz. Benim Turkcell e aboneliğim var cep telefonumda ve bu dijital operatör uygulamasından bu işlemi adım adım nasıl yapabileceğimi anlatacağım ama siz Vodafone abonesiyseniz ya da Türk Telekom abonesiyseniz kendi uygulamasını yükleyerek de bu işlemleri yapabilirsiniz. İlk olarak dijital operatör uygulamasını açmanız gerekiyor. Uygulamayı zaten açar açmaz karşınıza bir Ramazan bereketiyle geldi, hediyeni aktifle diye bir özel bir alan çıkıyor, bir menü çıkıyor, bir imaj çıkıyor. Burada hediyeni aktifle bölümüne tıkladığınız zaman hemen katıl diye bir Seçenek geliyor. Ama bir okuyalım bakalım aşağılarda neler yazıyor. Ramazan 1 GB hediye kampanyası diyor. İşte daha fazla bilgi diyoruz. Kampanyadan nasıl olacağını, 1 GB olacağını, şu tarihler arasında 24 insan ile 25-23 Mayıs arasında geçerli olacağını falan filan, fiş mekan. Bunları söylüyor. Klasik aslında uyarılar bunlar. Bunları geçtikten sonra aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Bakalım neler yazıyor diye. Sadece yurt içinde geçerli olduğunu söylüyor. İşte şu şurada kullanılabileceğini, burada kullanılamayacağını anlatıyor, uzun uzun söylüyor. Şimdi asıl püf noktası olan bölüme geldik arkadaşlar. Bu 1 GB ücretsiz data paketini aldığınız andan itibaren şuna onay vermiş oluyorsunuz. Türksel Yetişim Hizmetleri AŞ parantajında Türksel ve grup şirketleri tarafından ihtiyaç ve tercihlerin doğrultusunda tarafıma uygun indirimlerin, fırsatların ve özel tekliflerin belirlenebilmesi ve bu şirketlerin avantajlı ürün ve hizmetlerinden haberdar edilebilmem için Aşağıdaki detaylarını okuduğum izin politikası kapsamında kişisel verilerimin işlenmesini, izin politikasında belirtilen taraflarla paylaşılmasını, aksi tarafımca belirtene kadar 6563 sayılı kanun ve diğerle ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik üreti gönderilmesini ve 5809 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Türksel tarafından pazarlama amaçlı haberleşme yapılmasını kabul ediyorum. Devam ediyor aslında burada uzun da bir metin var. Bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan ve hemen katıldıktan sonra onay alınmış oluyor ve 1 GB'lık data paketiniz hesabınıza belli bir süre sonra birkaç dakika sonra tanımlanıyor. Bunu da belirtelim. Söylediğim gibi arkadaşlar bu bütün operatörler için standart bir uygulama olmuş. Size bedava bir, 1 GB paketi veriliyor ama karşılığında sizin kişisel bilgilerinizi kullanmak için izin isteniyor. Siz bu izni vermezseniz de bu pakete sahip olamıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Ha Dersiniz ki ben 1 GB karşılığında bilgilerimi vermek istiyorum ya da veririm sonradan kapatırım. Sizin tercihiniz ama bu konu bize söylenmemişti. Biz de sizin için araştırdık, bulduk ve bu şekilde bir durum olduğunu da sizlerle paylaşıyoruz. Bundan sonrası artık buna izin verip vermemek, bu 1 GB paketi alıp almamak sizin tercihiniz. Evet bir nasıl yapılır videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Ramazan ayı boyunca kullanabileceğiniz 1 GB'lık ücretsiz internet paketinizi cep telefonu hattınıza nasıl yükleyebileceğinizi anlattık. Konuyla ilgili sizin de yorumlarınız sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Farklı bir videoda farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.